tam 5 kişiye bir dolu dikiş malzemesi olan bu kutudan hediye ediyoruz. Herkese merhaba, atölyeme hoş geldiniz. Bugün bu video için çok heyecanlıyım. Çünkü aranızdan tam 5 kişi, içi bir sürü dikiş malzemesiyle dolu olan bu kutudan hediye edeceğiz. Hediye edeceğiz diyorum çünkü dikiş makinesi satınal.com beraber işbirliği içerisindeyiz. Ve onlara bu fırsatı verdikleri için, sizlere hediye gönderebilme fırsatı verdikleri için çok çok çok teşekkür ederim. Çekiliş şartlarına birazdan geçeceğiz. Fakat öncesinde biraz siteye göz atalım. Google'a dikiş makinesi satın al yazdığınız zaman zaten direkt site karşınıza çıkıyor. Bu siteden alışveriş yapmanın güzelliği tüm kartlara 12 taksit seçeneği veriyorlar. Eğer kartla alışveriş yapmak istemezseniz kapıda da ödeme yapabilirsiniz. Alışveriş konusunda gerçekten cazip bir site. Hemen şöyle bir bakalım. Ev tipi dikiş makineleri var. Sanayi tipi dikiş makineleri var ve her şey var burada ona dair. Kumaş kesim makineleri, yedek parça ve sarf malzeme. Bizim kutumuzun içindeki birçok malzeme yedek parça ve sarf malzemeden oluşuyor. Ve günün fırsatları diye bir bölüm yapmışlar. Hemen şöyle bir mekanik modellere bakalım. Benim de zaten kendi makinem mekanik model. Brother markası, Januma markası, Toyota markası birçok markayı burada görebilirsiniz. Ee, şöyle bir de makas çeşitlerine bakalım. Şöyle bir tıklıyorum. Birazdan kutunun içinde de çıkacak makas. Burada zaten çeşitleri var. İsteğinize göre seçebilirsiniz. Şöyle bir de hadi mezuraya bakalım. Birazdan kutunun içinde bu mezuradan da çıkacak otomatik mezura. Bu şekilde yani senin içinde birçok ürün var dikişe dair. Her şeyi buradan bulabilirsiniz. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi malzemelere göz atalım bu kutunun içinde neler var. Hemen elime gelenle başlayacağım. Ee, ilk olarak böyle bir e, çizgi taşı var. Kumaşın üzerine çizerken işimize yarıyor. Ee, renkleri var bir sürü. Beyaz renkli olanı, turuncu renkli olanı. Birkaç çeşit daha renk var. Kutu içinde bir sürü var yani. Bayağı işinizi görecektir. Sonra kutunun içinde bir dolu masura var sarmak için. E, Singer markasına ait. 20-30 kadar var diye tahmin ediyorum. E, i̇ğne dallık var bir tane. Dikiş e, dikerken e, hemen kolayca bileğinize takıp kullanabileceğiniz türden. Bu da çok güzel. E, ve sonra bayağı keskinliğinden emin olduğum bir makas var. Şöyle göstereyim. Tam bir terzi makası diyebiliriz. Hatta sesi duyuyorsunuzdur muhtemelen. <gülüyor> Bu şekilde bir makas var hediye edeceğimiz. Sonra özellikle overlock makinesi kullanıyorsanız ya da itliği geçirirken zorlanıyorsanız onlar için uygun bir adet cımbızımız var. Bu da baya iş görür diye düşünüyorum. Dikiş sökücümüz var. Zaten makinelerin içinden bazen çıkıyor ama kırılabiliyor. Bu da baya işinizi görecektir. Şöyle küçük bir iplik sökücü var. Aslına bakarsanız ucuz bir şey yani ama ne zamandır ben de istiyordum. Böyle bir şeyin gelmesi de çok iyi oldu. Hemen e, dikiş bitirdikten sonra o uzayan ipleri hızlı bir şekilde kesebilirsiniz. Otomatik mezuro var bir tane. E, bunu da paketinden çıkartalım. Şu şekilde. Kendi kendine uzuyor işte ve ortasına bastığınız zaman hemen geri sarıyor. Bu da dağınıklık yapmayacakları, bu da çok güzel. Şöyle iki tane ampul var. Dikiş makinesinin eğer ampulü patlarsa ki geçenlerde benim patladı değiştirmiştim. Onun için e, güzel. Bunlar her yerde bulunmuyor. Yani ben özellikle yapı marketlere vesairelere o zamanlar çok gitmiştim. Ama bulamamıştım. E, ampul olması da çok iyi makine için. İki tane bu şekilde ampul var. Ve son olarak da iğneler var. Bunlar jarsa iğneleri. E, 8 numara ha, 14 numara, 11 numara. İki tane 11 numara, iki tane de 14 numara Singer'in iğnelerinden var. Bunlar da çok güzel, iş görüyor. Özellikle jar iğnesiyle penye dikebilirsiniz, jarse dikebilirsiniz. İşte sweatshirt kumaşları, iki iplik, üç iplik penyeler onlardan dikebilirsiniz. Sandy denen bir kumaş var, birçoğunuzu biliyordur. Yine onlardan dikebilirsiniz. Dikerken iğnelerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu iğneler de o yüzden çok iş görecektir. Bir tane daha dikis sökücü çıktı. Malzemelerimiz bunlar. Bir dolu malzeme, hatta kutuya sığmayan bir tane daha malzeme var. O da e, ütü için bir malzeme. Hemen şöyle bir bakayım. Ütüye takılıyor ve ütü bezi kullanmanıza gerek kalmıyormuş. Parlamayı önleyen bir malzeme. Hemen bunu da şöyle bir içine bakalım. E, bu şekilde bir aparat var. Ütüyü buraya takıyorsunuz. İçinden de birkaç parça daha var. Ha, bu çengellerle beraber de ütüye tutturuyorsunuz. Bu şekilde de ütüleri parlamasını engelliyor. Özellikle ceket vesaire dikerken, onları ütülerken kumaş çok defa parlayabilir. Onların da parlamasını engelleyici. Yani o kadar çok malzeme var ki... Ah, ses çıkmasın hemen şöyle kapatayım. Bir dolun malzeme ve tam beş kişiye gidecek. Bu yüzden çok mutluyum. Bunların dışında şöyle de bir şey var. Bu ihtiyaçların dışında ben 2-3 tane daha ricada bulundum. Birkaç tane ip gönderdiler bana. Ve böyle overlock makinem var bu arada. Çok yakın zamanda bana hediye gelmişti. onu da videosunu çekmiştim. İzlemek isterseniz kanalımdan İşte Bobin tutucu ayaklı bir e, ürün var. Bu da çok güzel. Yani bu da benim işimi görecek. Bunu da rica ettim. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bunu gönderdiler. Ve şöyle bir kutu dolusu da ip gönderdiler bana. İşte renk renk ipler var burada. Bunlar da benim çok ihtiyacımı karşılayacağı için istemiştim. Onlar da teşekkür ediyorum gönderdiler. Bu ip ve şu ayak tutucu dışındakilerin hepsi, yani şu başta size gösterdiğim bütün malzemelerin hepsi aranızdan tam beş kişiye gidecek. Kutuyu şöyle hızlıca bir topladım. Şimdi çekiliş koşullarına gelebiliriz. Çekiliş koşulları için ilk yapmanız gereken şey dikişmakinesi satınal.com'a üye olmanız ve üye olduğunuz ismi aşağıya yorum olarak bırakmanız. İkinci yapmanız gereken şey de yine aynı sitenin Instagram sayfasını takip etmeniz. Ki şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Onu takip almanız. Bir de tabii ki de benim kanalıma abone olmanız. Bunun dışında da başka bir çekiliş şartı yok. Yani bu kadar kocaman bir sürü içinde malzemeler olan 5 tane kişiye hediye ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Umarım elinize geldiği zaman güzel bir şekilde kullanır, sizin için de faydalı olur ürünler ve beni de hatırlarsınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.